Evet arkadaşlar Edremit'teyiz. Edremit Çarşı'dayız. Ulu Garaj Caddesi burası. Yüce Anmak yazıyor. Bakın görüyorsunuz tabelesi var. Endüstriyel makine ve soğutma sistemleri. Yani Endüstriyel nutuk ekipmanları ve soğutma sistemleri var. Zaten camına yazmış. Telefon numaraları da var orada. Ben şimdi size ne iş yaptıklarını hemen camdan söylüyorum. Bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolabı, fırın, termosifon, yedek parçaları. Ekmek dilimleme makineleri, bıçakları, endüstriyel tip mutfak fırın, çamaşır makinesi, bakım onarım, her tip özel rezistans dökümü yapılır. Verilen ölçüye göre arkadaşlar. Zaten bakın hemen vitrinde parçaları görüyorsunuz, rezistansları görüyorsunuz. Telefon numaralarını söylüyorum şimdi. 0266 374 47 77 0506 264 65 77 Telefon numaraları arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine buradan malzeme gönderilebilir. Eğer bir ihtiyacınız varsa. Yüzen Anmak yazıyor bakın telefon numaralarını söyledim. Şimdi dükkanın içine doğru girelim malzemelere bakalım. Hemen sol tarafta rezistansları görüyorsunuz arkadaşlar. Her isteğe göre ölçüye göre rezistans dökümü yapılabiliyor. Bakın görüyorsunuz. Sağa doğru dönüyorum. Sağda da malzemeler var bakın arkadaşlar. Teknik malzemeler var burada gördüğünüz gibi. Hemen yukarıda bakın endüstriyel makinaların hortumlarını görüyorsunuz. Hemen karşıda sol tarafta da yine hortumlar var. Hemen sağ tarafta bakın yine hortumları görüyorsunuz. Hemen hortumların arkasında da klima kombi ile ilgili teknik malzemeler var arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok teknik malzeme var. Tekrar rezistansları gösteriyorum size. Arkadaşlar endüstriyel mutlak ekipmanları, soğutma sistemleri, komba, klima, e, endüstriyel makinelerin yedek parçaları. Bunları da satıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Edremit'teyseniz veya değilseniz, buraya yakınsanız gelebilirsiniz. Gerçi Türkiye'nin her yerine satış yapabilir. Telefon numaralarını söyledim arkadaşlar size. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.